Şu an Beşiktaş şey, spor Kulübü'ndesin. Transfer nasıl oldu? Takım nasıl gidiyor derken Odin pistini yap. Oyna. <gülüyor> <gülüyor> Oyna çıkma. Helal. Helal olsun çek. Vurdum ya. Vurdum <gülüyor> <gülüyor> Bugün ofisimize bir e-sporcuyu davet ettik ve onunla çılgınlar gibi Valorant kapışacağız. Ancak ortada bir fark var arkadaşlar. Bu oyuncu koltuğu yaklaşık 600 TL. Kendisini bu koltuğa oturtacağız. Ancak 600 TL'yi 50 ile çarpın ve bu 30.000 TL olan koltukta da ben oturacağım. Bakalım iyi ekipman mı kazanacak yoksa iyi bilek mi kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Yavaştan kendisini buraya doğru çağıracağız şimdi. Şimdi arkadaşlar önümde bir oyuncu koltuğu var X-Ray Bayraktar modeli Valorant oynayacağım. Valorant tek başıma oynayamam. Kendime bir rakip aradım, aradım. Sonunda dişime uygun birini buldum galiba. <gülüyor> dişime uygun. Tamam özür dilerim. Yanımda Gökay namı değer Tekvan var arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Kapışacağım yani ben bende? Yani sen çok ciddi olma olma ben abi. olabileceğim en ciddi <gülüyor> oynayışı yapacağım. Sen çok ciddi olmasan tamam. da olur. Böyle tek parmağınla falan da oynasan olur. Tamam. Şimdi challenge'ımız şu arkadaşlar. Benim altında 30 bin liralık bir oyuncu koltuğu var. Hatta üstümde her yerimde. Önümde 144 Hz. Güzel monitör var. İşte klavye, mouse'um düzgün, bilgisayarım düzgün. Gökay'a da <gülüyor> mouse Mousepezim yok arkadaşlar mi? böyle <gülüyor> çekmecede kalmış çok enteresan bir mouse bulduk klavyes falan orada monitörü 60 Hz olması lazım 60 fps kitledik onun oyununu öyle kapışacağız Şartlar çok fazla eşit değil ama o çok iyi oynadığı için muhtemelen beni çok rahat geçecektir Bakalım ekipman mı abi eğim mi onu göreceğiz. Bu arada mi? oyun boyunca ben sana sorular hazırladım Sor abi biraz Terletmeyeceğim gibi. de oyalamaya çalış. Profeser e ilk defa hayatımda maç yapacağım Allah'ım sen koru Ama şöyle bir şey var ben de uzun zamandır gerçekten hani mousepestsiz mouse kullanıyorum Aldım ben Bence aldım ben. de solo oynayayım bari. Oyun yükleniyor. Ben sana ilk sorumu sorayım da biraz şaşırmaya başla. Valorant'a nasıl başladın Gökhan Hatta oyun oynamaya nasıl başladın? Ultim Online'a başladık. Daha sonrasında Knight Online, Dota, CS, Valorant. Şu anda Valorant'ta devam ediyoruz abi. Şu an Beşiktaş'e spor kulübündesin. Transfer nasıl oldu? Takım nasıl gidiyor derken Odin pisliğini yapmıyor. <gülüyor> beşiktaş şu şekilde oldu. Hani ben öncesinde zaten sürekli olarak şey söylüyordum. Hani Avrupa'da oynamayı düşünüyorum, Hani Avrupa'da oynayacağım falan gibisinden. Daha sonrasında da çevremdeki insanlarda çok fazla Beşiktaş var. Böyle bir teklif gelince ben de heyecanlandım açıkçası ve direkt Beşiktaş'ım kabul ettim. o abi. Ya oğlum böyle olaylanmaz bu oyun ya. <gülüyor> Haksız rekabet. Günde kaç saat antrenman yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gerçekten çünkü yayınlarda sürekli prak prak prak kelimesi geçiyor. Sürekli evet. pratik yapıyoruz. Kaç saatini alıyor, kaç saate oynanıyorsunuz? Abi takım olarak şu anda 4 saat antrenman yapıyoruz. Ben ama bireysel olarak da bir günde 2 saat antrenmanımı yapıyorum. Bu arada abi sen bana okmak atıyorsun. Adam ulti açtı ya. Abi Al. sen de drone açıyorsun. Al lan. bunu. Geliyor, gelme. <gülüyor> Buna antrenmandan saymıyoruz değil mi? Bu benim günlük şu an bireysel antrenmanım. Eyvah! Ne yapıyorsun harbiden? Bir e-sporcu bir gün boyunca ne yapıyorsun? Ben normalde uyandığım zaman benim oynadığım eğim geliştirici uygulamalar var. Aimlab falan filan. Evet, Aimlab, Kovaak. Ben Kovaak kullanıyorum. Tamam. Kovaak'ta günde 1 saat minimum zaman geçirmeye özen gösteriyorum açıkçası. Çünkü gerçekten faydası var. Hani bu oyunu ne kadar çok oynarsan bu oyunu o kadar iyi oynuyorsun abi. Hani kim ne derse mı? Desin. Evet, yaştan bağımsız. Bence bağımlı ya. Ben de çok oynuyorum da hiç olmuyor öyle şey. Yok abi. Bir oyuna kadar çok oynarsan Oyunu iyi oynuyorsun yani, bu bir gerçek. Vurdum! Ya! Vurdum! Sağ <gülüyor> olun, sağ olun. Teşekkürler. Yükay, şunu da merak ediyorum. Biz e-sporcu olarak bir aile geçindirebilir miyiz? Yani oynadığınız takıma göre ve ek gelir olmazsa, açıkçası sadece kendinize bakabilirsiniz şu anda, şu seviyede. Hani Avrupa'da oynamadığınız sürece Türkiye'de askeri ücret. Sonrası ne oluyor? Sonuçta bu işi 50 yaşına kadar yapamayacaksın. Tabii ki de. Nereye dönüyor Devran? Ya koçluğa yöneliyor insanlar, ya analistiğe yöneliyorlar ya da hani yorumculuğa biraz daha böyle hani e-sporun içerisine doğru yöneliyorlar. Gençlere öyle, yeni başlayacak arkadaşlarımız, takipçilerimiz var Var mı bir tavsiye? Bizim bir Turkish Pro adında bir ligimiz var. Türk oyuncu topluluğu bu Oh, Bilgimiz evet, var abi, Türk İş Pro Liginde insanlar birbirleriyle hani Türk oyuncular katılabiliyor bu lige. Ölümün Türk Sinetle beraber. Evet, Sinetle beraber aynen. oluşturduğumuz bir lig. Şimdi bu ligde insanlar kendilerini gösterebilirler. Oradan daha sonrasında profesyonel takımlara bir kapı açılabilir çünkü ligde sürekli kendi seviyende ve senden daha yüksek seviyelerde oyuncularla oynadığın için kendi gelişimin açısından da çok daha iyi oluyor abi. Çünkü bir oyunu iyi oynamak istiyorsan senden daha iyi oyuncularla oynaman gerekiyor. Peki espor kulübüne nasıl gireceğiz? Abi espor kulübüne girmek istiyorsan öncesinde bir başarı elde etmen gerekiyor. Hı hı. Ya da en kötü kendini bir yerde kanıtlaman gerekiyor yani. Hani truvalarda olsun ya da dereceli sistemde olsun. Fena değilim lan. Gökay sana acımış abi. Biraz acıdı. Bir de şimdi karşıya geçtiği için... Acıma çok... değil abi, mouse dönmüyor vallahi. Çok daha kolay olacak işte. O <gülüyor> zaman o koltuğu değiştirsene acaba. 90 model O fazla <gülüyor> geldi. <gülüyor> Dur bir ayakta <arkada> deneyelim abi. <gülüyor> ayakta deneyelim. Aynen böyle. <gülüyor> abi senin pozisyon bu ya. Abi ne yapıyorsunuz? Yeter, o kadar da dalga geçmeyin ya. Başlayalım abi. <gülüyor> Nasıl nasıl vurduğunu ben gördüm. Ya. Yani. Ben sandalyeyle <gülüyor> açasım gelmedi açık söyleyeyim yani. Hani diyorsan ben yönlendirip sana da şey bir de öyle deneyelim, abi, deneyelim. Belki olur. Ozan sen, sen otur orayı istiyorsan komple bir de öyle oynayalım. Sen şey otur ben ya. mouse kullanayım abi. Abi o ben sağ sol yapayım yeter zaten. Bir de mouse'u bırakıp deneyeyim bakalım ne olur. Güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. Ben sandalyeyle gelirim sana istiyorsan. bir de onunla deneyelim. Ee, onunla deneyelim. Evet, evet bir de onunla deneyelim. Gerçekten Oğlum adam baltayla elini az bacak arasından geçirip vurdu ya. Sandalyeyle vuramayacak. Daha nefes alırken. O doğru atar. Tersine oldu. <gülüyor> Oğlum adamın ultisini açtırdınız. Şu oyuncu çorabım yani. falan da giydim. Oyuncu çorabı mı? Evet. Oyuncu çorabı neymiş lan? Getirin inceleyelim. Merak etme. <gülüyor> ne oluyor? Varis çorabı gibi bir şey. Evet abi. <gülüyor> oyuncu çorabı ayağını ne kadar <gülüyor> sıcak tutarsan yemin de o kadar sıcak oluyor abi. Hayda. zaman Sana kapanışta son soruyu soruyorum. Tabii abi. O kadar oynadık ekipmanın önemi nedir bu meselede? Abi ekipmanı görüyorsun. 12 11 masa. 144Hz monitör şart. Abi 144 da. zaten minimum olarak şart. Şimdi şöyle düşün abi. Bir seviyeye kadar geldikten sonra karşısındaki oyuncuların hepsinde nerede 240 arası 144 arası. Hani mouse'ları son seviye, klavyeleri son seviye, internetleri son seviye. Hani bu adamların hepsinde bu şeyler olduğu için <gülüyor> Allah Allah. Kaybettik. Neyse. Ya Dostluk, kazansın. Dostluk kazansın. Ekipman abi. diyordun. Evet, abi ekipman şimdi bir seviyeden sonra karşındaki oyuncular da 240 Hz monitör, ne bileyim 360 Hz bir monitör olduğu için... Hani ...60 Hz bir monitörle bu adamlara karşı çok fazla bir şey yapamazsın. <gülüyor> da bu işte mousepad dahi çok önemli. Tabii ki de. Aynen. Ben bir mousepad alıyorum mesela 500 lira. Hani, Mouse'dan daha fazla geri geliyor bazen. Klavyeler aynı şekilde. Switch'leri bile çok önemli. Yani bastığın <gülüyor> andaki o reaksiyon süresi bile çok önemli. Yani hepsi şey. aslında birbirini tamamlıyor ki evet. burada bir de internetin kötüyse iyice... Evet. Kaymak iş. için çok teşekkür ederiz. Ben Geldiğin teşekkür için de ederim. çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar Tekvan'ı uğurladım. Şöyle sizleri görmek için de koltuğu birazcık açıyorum. Maalesef sonu hazin bitti ama yapacak bir şey yok. Adam günün sonunda e-sporcu. Yani beni yenmesi kadar doğal bir şey yoktu. Demek ki iyi oynayan adama ekipmanda fark etmiyormuş. Bu videodan da bu dersi çıkarmış. Olduk hep birlikte. Bu arada X-Drive Bayraktar'ın incelemesini Webtekno Plus kanalımıza da yayınladık. Oradan gidip izleyebilirsiniz. E o zaman bize de ne kalır arkadaşlar? Videoyu kapatmak kalır diyelim. İki duran diğer bağlantılardan bambaşka içeriklerimize ulaşabilirsiniz. Ortada da bir abone olma düğmemiz var. Ona basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devam gelsin istiyorsanız da şurada bir like butonu var. Ona basmayı unutmayın diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bakın ben yerime kapanıyorum. Görüşürüz.